Aşk insanısın ve sevdiğin insanı kendine çekmek istiyorsun. Aşkta zirbilerde gezinmek istiyorsun. Ve işte aşık dediğin kişi böyle olur ve aşık dediğin kişi sevdiğini kendine böyle çeker demek istiyorsun. Dolayısıyla bu videoyu izliyoruz. Bu defa tehlikeli bir videoyla karşındayım. Ne kadar tehlikeli biliyor musun? Gerçeği öğrenmiş olabilirsin. Sana aşık olduğunu söyleyen adam ya da sana aşık olduğunu söyleyen kadın gerçekten aşık mı değil mi bunu biliyor olmak ister misin? Ve harice Birisine aşıksın ve sen de onu kendine çekmek istiyorsun, sana aşık etmek istiyorsun. Böyle bir tekniği bilsen nasıl olurdu? Gerçekten aşk ne kadar güzel bir şey değil mi? Güzel şey. aslında. olmasaydı bu kadar Türker bu kadar şarkılar, bu kadar ağıtlar yakalır mıydı? Bu kadar güzel şiirler olabilir miydik? Zaten bizim diğer varlıklardan ayıran şeyin de biz duygumuz var. Bazen coşarız. Neyse bunlar önemli değil, ama enteresan bir şey var. Caldasın. Bilim adımları da bunu araştırıyor biliyor musunuz? O enteresan şey de şu, dünyanın, tüm milletlerinin, tüm ırklarının oynadığı bir oyun var. Müslüman, Hristiyan, Yahudi fark etmez, İngiliz, Fransız, Türk, Kürt fark etmez. Herkesin oynadığı bir oyun var. Herkes bu oyun oynuyor ve diyorlar ki, bilim adamları acaba bu oyun, bu oyun öbür taraftan mı geliyor? Ya yani biz yaratıldığımızda oradan bize doğru mu geliyor ki böyle bir oyun var? Tabii güzel dostlarım ben bu aşk olayını bu sevgi aşkı kendi sanatımla anlatacağım. Yani bilinçaltınlıktır güçlü olduğunu biliyorsunuz. Bilinçaltını kullanarak bilinçaltı teknikleri kullanarak sevdiğimizi nasıl çekeriz? Ben işin o tarafındayım. Yoksa sıradan işte şöyle davran, böyle davran orada değilim. Kendi bilinçaltımızda ne varsa onu bize çekeceğimizi bildiğimiz için. Tabi bu arada unutmadım. Neyi unutmadım? O oyunun. Tüm milletlerin oynadığı bu oyun ne? Saklambaç. Tüm milletler saklambaç oyununu oynuyor. Ve çok zevkli biliyor musunuz? Kadın için şöyle, kadın için saklanmak çok güzel. Onun için kadınlar, bir bir kapalılık vardır ya, kadına uyuyor, kapalı olmayı seviyor, gizemli, sırlı. Evlilik yıldırımla bir kutlayacak mı, kutlamayacak mı, acaba hatırlayacak mı, hatırlamayacak mı? Yok, doğum günü hatırlayacak mı, hatırlamayacak mı? Tanışma yıldırım hatırlayacak mı, hatırlamayacak mı? Sevgililer günde bana ne dedi Kadın saklanıyor erkek buluyor. Kadın saklanıyor ve diyor ki, bulamazsın beni. Erkek de diyor ki, Kim, ben mi bulamam? Hı. Ben bulamam. erkek de meydan okuyacaksın. Erkek meydan okunduğu zaman tahrik oluyor ve nasıl ya Ben, ben mi yapamayacağım, ben mi bulamayacağım? Kadın da beni bulamazsın ki oyunu. Dolayısıyla arkadaşlar bir erkeği kendine çekmek istiyorsan birinci formül ve yol gizemli olman. Saklanıyorum olmak. Bir teknik kullan diye demiyorum. Hadi bu teknik kullan da o sana gelsin diye demiyorum. Takdir sana ait. Güzel tabi bir yandan merak ediyorsun. Karşındaki kişi bana aşık mı değil mi? Bunun yolunu ne biliyor musun? Aşkın gözü kördür. Aşkın gözü olduğu için de, sevdiğine şöyle bir soru soruyorsun. Benim ne gibi hatalarım var? Eğer bana bir tavsiyede bulunacak olsaydın, ne gibi tavsiyelerde bulunurdun, ne gibi hataların var diye sorduğunda, eğer o senin hatalarını söylüyorsa, bil ki sana aşık değil. Burada çok acı bir şey söyledim, kusura bakma. Sevdiğin kişi senin hatarlarından bahsediyorsa bil ki sana aşık değil. Çünkü aşkın gözü kördür, sevdiğinin hatalarını göremez. O sadece güzelliklerini görür. Hatta çok kötü bir şey bile varsa onun noktaları güzel onu ki. Mesela, aynı hareketi yapan iki kişiyi düşün. Birisi sevdiğin bir kişi, birisi sevmediğin bir kişi. Sevmediğin bir kişi bir hareket yapmadan nasıl daha oluyorsun? Aynı hareketi sevdiğin kişi yapınca ne diyorsun? Hiç bile olmuyorsun belki. Şimdi, bir ormanda yangın çıkmış arkadaşlar. Ormanda yangın çıktığında Orada iki kişi var. Yani ikisi de engelli. Arkadaşlar bana ısrar ettiler. Hocam kör deme, topal deme dedi, Ama ne yapayım? Biri kör, biri topal. Şimdi ormanda yangın çıkmış. Biri kör, biri topal. iki kişi var. Ve e, Tabii yangın çıkmış ama şimdi Kör Nereye gidecek? Göremiyor. Topal da ayakları Yok, yürüyemiyor. Sonra bu ayakları olmayan arkadaş, gözleri görmeyen arkadaşın sırtına biliyor. ayakları olmayan yolu tarif ediyor, gözleri görmeyen de koşarak oradan uzaklaşıyor. Arkadaşlar, aşkın gözü kördür ama ayakları vardır, aklın da gözleri vardır ama ayakları yoktur. Akıl hep neyin doğru olduğunu görür ama hareket heyecan yoktur içinde. Aşık da deli gibi gözü görmez ama deli gibi sağa sola koşturur. Onun için bazen duvara, oraya buraya çarpar. Akılla kalbi cemedi bindiğimiz zaman işte o zaman gerçek aşka doğru ulaşmış oluruz. Akıl ve kalp bize hizmet etmeye başladığı zaman o zaman gerçek aşka doğru ulaşmaya başlamış oluruz. Şimdi burada arkadaşlar, peki nasıl ben kendimi sevdiğim kişi kendime doğru çekeceğim. Şimdi sen diyorsun ki ben birisine aşık oldum, birisini çok seviyorum. O yıldızlar da o kadar büyük. O kadar büyük ki olan kişi insan niye baksın ya. Bu da bilinçaltı boyutunda arkadaşlar. Eğer sen kendini çok değersiz, karşı tarafı çok değerli hissediyorsan o çok değerli olan kişi değerse bakmayacaktır. Onun için arkadaşlar bir defa Sevdiğin kişiyi kendine getirmek için birinci kural şu, senin de o değerde olduğunu hissetme. Ve o değerde olduğunu hissettiğim gibi, onunla beraber sohbet etmek, çay içmek, onun yanına varmak, senin tarafından ona verilmiş bir ödül olduğunu fark etmem önemli. Sen bir ödülsün kime, ona, niye? Çünkü tertemiz bir kalple ona aşıksın, ona seviyorsun ve ona bir ödül olduğunu ona hissettirmen lazım. Onun yanına gittiğinde, Onla konuştuğunda, onla kontak kurduğunda, onla diyalog bulduğunda her zaman bu hisi veren önemli. Ben senin için ödülü ve bir anlamda en fazla sıkıntı yaşadığımız nokta ben seni seviyorum, sen de beni sev. Ben sana kalbimi veriyorum, sen de bana kalbini ver. Yani aşka alıyoruz arkadaşlar, bir ticari faaliyet haline getiriyoruz. Aşka alıyoruz, bir sözleşme haline getiriyoruz. Ben sana bir şey vereceğim, sen de bana bir şey ver. Bu bir aç değildir biz dostlarım. Bu menfaattir. Eğer sen bir insana kalbini veriyorsan ve ondan da sen kalbini vermesi istiyorsan pazarlık yapıyorsun, ticaret yapıyorsun. Ama seven insan seven insandır. Ben kalem seviyorum ama kalem benim varlığından haberi bile yok. Ben çayı, kahveyi seviyorum. Onlar benim varlığım, umursamıyordur. Neden? Çünkü bunların bir kısım özelliklerinden dolayı ben bunları seviyorum. Ben bunları seviyorum diye bunlar da beni sevmek zorunda mı? Eğer o bakış açısıyla yaşıyorsan, bil ki sonsuza kadar aşkı yakalayamayacaksın. Ve emin ol güzel dostum, sen kimseye aşk olmaz. Aşk kalbindedir, aşk sende vardır, sadece onu ortaya çıkartabilirsin. O sende vardır, bunu ortaya çıkartasın. Ve o aşk insanı olman için de karşına aşkı olacağın bir insan çıkması gerekmez. Yani ormandaki bir çiçek gibisin, çiçek koku salıyor. Şu an ormanda bir çiçek var ve koku salıyor. Sen orada olsan da oradan geçsen de geçmesin de o çiçek kokuyu salıyor. Yani sen aşk insanıysan, karşında birisi olsa da olmasa da sen aşk insansın, sevginizden koku yayılıyor. Eğer birisinin kısmeti varsa o korkudan istifade etmek için, o çiçeğin yanındayım geçebilir. Eğer birsin kısmeti varsa, senin karşına çıkıp, sendeki aşka, aşktan nasil edilebilir kısmeti, yoksa da sen aşk insansın. Sevmek, aşık olmak, karşı ile alakalı bir şey değildir. Ve biz ne diyoruz? Aşka düştüm, aşka düşmek, yani akıldan kalbe düşersin, yukarıdan aşağıya düşersin. Aşka çıkmasın, aşka düşersin, özgürlük, aşktan daha büyük bir kavramdır, sen aşık olduğunda esir olmuşsun. Ağla beni dersin, beni sar dersin, beni hapset dersin, senden başka bir şey düşünemeyim dersin, çünkü özgürlükten köleliğe düşersin ve o zaman çok güzel dersler verir. Aşk kapını çaldığı zaman, bu kölelik de olsa, çok acı verecek dostsa olsa lütfen ona rahat gir, çünkü seni iyitir, seni büyütür. Bir Allah dostuna bir arkadaş gidiyor ve diyor ki, Allah'a nasıl hizmet edebilirim? O da diyor ki, seni içi aşık oldun mu? Efendim diyor, ben o değil de Allah'a nasıl hizmet edebilirim? onu soracaktım. İyi de diyor, işte, ben de sana soruyorum diyor Allah dostu, seni içi aşık oldun mu? Şimdi aşık olmasa da aşık oldum diyemiyor utanıyor çünkü. Efendim kem kim diyor ve tekrar diyor ki efendim ben onun için değil de diyor işte. Allah nasıl iznimizdirimin? Ona onu soracaktım. Allah dostu ısrar ediyor tekrar. Seni çarşık oldum. Olmadım diyor. Efendim biz beni çarşık olmadım. Allah dostu da diyor ki önce git aşık ol. Sonra diyor, gel, Allah'a nasıl izleyebilirim diye sor. Efendimiz Aleyhisselatü Selam diyor ki, iman etmedikçe cennete gelemezsiniz. Birbirinizi için iman etmiş olamazsınız. Seven bir kişi, güzel dostlarımız, seven bir kişidir. Seven bir kişi her şeyi sever. Sadece bir kişiyi değil. Eğer bir kişiyi, binlerce kişiyi sevebiliyorsa, onun aşk kabiliyeti, onun sevi kabiliyeti çok büyüktür bir kişiyi severse onu çok büyük sever, ama biz kıskançlıkla sadece beni sevsin istersek onun sevgi kabiliyetini öldürdürür. Eğer bir insan sadece seni seviyor ve başka şeyi sevmiyorsa, bir müddet sonra sevgi kabiliği bitecek ve seni de sevmemiz olacaktır. Onun için seni seven kişinin seni daha çok sevmesini istiyorsan herkesi, her şeyi sevmesini istemeyen lazım. Ve hayatta denge olduğu için bir insanı seni çok sevmesini istiyorsan herkes sevme biridir. Sevgiyle kalan Hatta aşkları, hatta tutuklar. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.